Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoşgeldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün oyuncu yüzbiste mod sitesinin yeni yayınlamış olduğu MAN, Lyon Sconch, OptiWave modu ile karşınızdayız. Bugün Ankara'dan çıkacağız. Kırıkkale, Kayseri, Maraş, Antep ve oradan da Urfa'ya kadar bir seyahatimiz olacak. Yaklaşık 707 kilometrelik bir yolculuğumuz olacak. Otobüsümüz karşınızda gördüğü gibi e, Astor Turizm'in skin'i ile e, karşınızdayız bugün. E, bu otobüsümüzü yapan arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ederim. Emeği geçenler proje sahibi oyuncuyuz biz mod sitesi ve Hive Vehicles Turkey e, modeli modeli yayınlayan Demireç K arkadaşımız, modeli editleyen İsmail Arslan kardeşimiz, oyuna konmetleyen de Harun Aras arkadaşımız. Genel olarak emeği geçenler, e, yani otobüsün diğer bölümlerinde Metehan Bilal, Mert İptaş, Artin Kazancıyan, Hakan Terzi ve Emin Doğuş Güraksın. E, bu modu oyuncuz mod sesinin web sitesinden indirebileceksiniz. E, bu web sitesinin linke de video açıklamalarında e, bıraktım. E, bu diğer arkadaşlarımızın yapmış olduğu diğer Travego olsun, e, önceki kasa Manlyons koç olsun hepsi bu sitede mevcut. Dileyen arkadaşlarımızın hepsi oradan indirebilirler. Otobüsün çevresine baktığımızda bagaj kapıları, ön arka kapıları, arka led dambaları e, bunların hepsi aktif olarak çalışır durumda. E, Ayrıyeten e, bu modelin ben boynuz linasını kullanıyorum. Bir de kameraline e, modeli var. OptiWave diye geçen. E, Femba simlosu da geçen ay çıkmıştı. E, ama hani bunu ETS 2'de bize sunmuş olmaları bu arkadaşlarımızın gerçekten teşekkürdür öz emeklerine. Evet, motorumuzu çalıştıralım ve seferimize başlayalım artık. Herkese iyi seyirler diyorum. Burada eee de yine arabayı çalıştırdığımızda MAN logosu görüyor. Benim şu an kullandığım kameradan dolayı göremiyoruz ama gerçekten Tourliner'daki gibi Turlaylar ne yapman yazıyordu, bunda e, man yazıyor gerçekten çok seviyorum. Herkese iyi seyirler, iyi seferler diyorum. Cincona Permis. Şehirler arası yolcu taşımacılığında huzur, emniyet, güven ve konforun simgesi haline gelen aracımıza hoş geldiniz. Otobüsünüz cep telefonu sağ görüşmelerini seçen özel teknik dolanıma sahiptir. Cep telefonlarınızı sessiz konumda olmak üzere açık tutabilirsiniz. Sağ Seyahatiniz gün. süresince, açık tüfe ikram servisimiz hizmetinizde olacaktır. İsteklerinizi yolcu panelinde bulunan kırmızı çağrı butonuna basarak kabin görevliğimize iletebilirsiniz.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 Bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Ön sıra ve arka kapı girişindeki koltuklarda oturan konuklarımızın kullanması yasa gereği zorunludur. Evet şimdi Ankara şehir içinden, otobüse dıştan tekrar size göstereyim. Şanlıurfa saat 10 olarak planlamıştık. Tabi konuşmalar yaparken saat 11'i buldu oyun saatiyle. Astor Turizmin eee Nomada yeşil skin'i var. Ben bunu ne, beyaz kaplamasına çevirdim. Bir de şu led dambulların yanışı gerçekten çok güzel görünüyor. Yani büyük emek harcamışlar gerçekten tekrar teşekkür ederim hepsine. 2020 yılında bize otobüs modlarına doyurdular. bot mod, Modsesa yetkili arkadaşlarımız. Bildiğim kadarıyla web sitelerinde yayınladıklarınız sırada ee, turizm onun eski kasası var. Ee, kısa zaman içerisinde bize onları, o, o modu da bize kavuşturacaklarına inanıyorum. Çalışmalarında başarılar diyorum. Ankara'dan çıkmak üzere e, son düzde çıkıyoruz artık. Ankara Samsun Karayolundan Elma Dağı üzerinden, tabi Elma Dağı e, butamdan göreceğimizden 40 Kale'ye doğru şu an yola çıktık artık. Motorlar ve havalı Fransesleri. İki çeşit de mevcut duydunuz arkadaşlar. Bir normal korna, bir orijinal korna olarak. kamera açısını beğenmişsinizdir, Şöyle bir değişik gug olsun diye ee, sağ taraftan sağ kamerayı ayarladım, biraz daha sistemi daha çok e, görebilirsiniz diye. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, i̇lerleyen videolarda motion sonatör ile yine hareketli koltukla bu kamera açısını eğer beğenirseniz bir araya getirip denemek istiyorum tabi sizden gelecek yorumlara bağlı bu açıyı beğen beğenip beğenmemize göre çekimleri buradan devam edebiliriz Çatıramışam. Kızılrmak nehrine doğru yaklaşıyoruz. Yani o civarlardan geçeceğiz. Kırıkali'ye gelmeden önce. Videonun sonu gece olarak bitecek çünkü saat olarak 7-8 civarında Orfa'da olacağız. Videonun sonlarına doğru sağda kalın ve sonra sağa dönün. Gece videosu olacak. Şu an Kırık Kale doğru yaklaşıyoruz. Kırık Kale şehir merkezine doğru manevrumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Kırık Kale otogara girip, ufak bir e, duraklayacağız. Solda dön ve sonra sola dön. Sola dön. Daha sonra 40 kilometrelik rafinerilerin yanından geçerek Kayseri tarafına doğru devam edeceğiz. Kayseri'ye gitmeyeceğiz gerçi ama Kırşehir'den geçeceğiz herhalde. Biraz Kayseri. Kırşehir'den sonra da Kayseri'ye gideceğiz. Güzel yavaş şekildeydi. Trafik seviyesi biraz yüksek olduğu için yani daha çok otobüs görelim diye trafikte trafiği biraz yüksek tutuyorum. O yüzden şiir trafikler e, lambalarda biraz tıkanmalar yaşıyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Bir de mesela tır sola dönecek mesela şu öndeki. Geçti ama hani karşıya yeşil yandığı için bekliyor. Bu da e, trafik yoğunluğu yaratıyor. O yüzden biraz sağından ufak bir manevra yapacağız. ana yollara giren e, ışıksız kavşaklarda da e, bu sıkıntıyı çok yaşıyoruz. E, girdiğimiz kavşa mesela Karakale'ye bu sola döndüğünde tekrar buradan çıkacağız. Solu dönerken Sayın konuklarımız aracımız hareket halinde olup araç etrafından ayrılmamanız önemli rica olunur. Çıkarken yine biraz hani e, trafik sorunu yaşayacağız. Çünkü genel olarak standart 4 no'lu peronumuza yanaşıyoruz. kapılarımızı da açalım. Evet kısa bir mola verdik. Devam ediyoruz. peronu selamlayıp devam ediyoruz. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri ve arka kapı girişindeki koltuklarda oturan konuklarımızın kullanması yasa gereği zorunludur. Evet, Kırıkkale'den yolcularımızı aldık, devam ediyoruz. Ee, şimdi Kırşehir'e doğru sefirimizden bir otobüs size tekrar bir dıştan göstereyim. Yani şu ön LED lambaları gerçekten çok hoşuma gitti. Solda kalın ve sonra sola dönün. Evet bahsettiğim o trafik sıkışıklığı yaşanacak. Öngör olarak yaşayacağımız yere geldik. sandan kaçma kaçacağım mecburen yoksa bir saatte geçmez keser onu da 4-5 tane tır vardır Hadi arkadaşlar yürüyün artık. Evet yanımızdan fındık kalet 403 geçti. Artık yok piyasada trafiklerde ama bizim modumuzda mevcut. Tırları arkaya arka geçemiyoruz. Ve durdu. Mecburen sol taraftan deneyeceğim çünkü 4-5 tane tır var aramızda. Şuradan bir aradan sıyrılalım. Umarım kazayı sebebi vermeyiz. Ya da karşıdan tır gelmez. Sinyal verirsek belki bize yol verirler. Camımız duracak gibi durmuyor. Dur, manca... Şuradan sıyrılıp, Kırşehir'e doğru yolumuza devam ediyoruz. Ankara'dan çıktık Kırıkkale'ye uğradık. Kırıkkale'den Kırşehir'e doğru ee, çıktık şimdi birazdan karşımızda Kırıkkale'ye çıkınca rafineriler göreceğiz sağ tarafa ayran var. Gidiyorlar. Biz soldan gidiyoruz. Kırıkkale petrol rafineleri. Nazlıca yol var. Ya da bas kaza. Yol verseler gaza ama Yol vermiyorlar derken sağolsun çekildi Çok fazla hızlı sürmek istemiyorum Direksiyon hakimiyeti çok kayboluyor Gerçekçik yani gerçek sürüşün dışına çıkmış oluyoruz 110-120'ye çıkacağım düz yollarda Yine yani yoğunluğum olarak ortalama 90-100 arasında olmuş olacak Kırşehir'e giriş yaptık şu an. Şimdi YouTube engeli olmasaydı açardık bir Neşet Baba. Bu yollarda ne giderdi? YouTube'un engelleri maalesef müzik çalmamıza müsaade etmiyor. Bu telif hakkını giydiriyorlar videoya. Kırşehir yani Otogar'a yaklaşıyoruz. Bir dakika şehri otakları var mıydı hatırlamıyorum oyunda ama Olmayabilir yaklaşıyoruz değil mi ama Tam emin değilim Evet varmış Sayın konuklarımız aracımız hareket halinde olup araç etrafından ayrılmamanız önemli rica oldu. bir sürttük ama aradan geçelim derken 4 numaralı ana yine yanaşıyoruz. Evet. Yavaştan devam edelim. Sırada Kayseri var. Şuradan yine Tırcı abilerimizden yol isteyelim. Biz de burnumuzu atalım belki yol verirler. Eyvallah. Evet, Kırşerin bozkırlarında. Otobüsümüzü sürmeye devam ediyoruz kır yerden çıktık Kayse'ye doğru seferimiz devam ediyor arkadaşlar Sayın konutlarımız ikram servisimiz başlamak üzeredir koltuklarınızı ilk duruma getirip servis sehfalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Sorun değil. Evet. Yeni rota aranıyor. Best one turizmin turizmoları. Selam vereyim derken, hafifçe yoldan çıktık. İki tane arkaya gidiyorlardı. Yeni turizmolar gerçekten çok güzel araçlar. Yani benim çok hoşuma gidiyor. Turizm'in yeni turizm hızı da geçti. Selam verir gibi. Evet biraz hızımızı artıralım. Yolumuz uzun. Sonra sağdan çıkın. Kayseri yol ayrımı. Sağ çıkışa bağlanın. Şu karşıdaki daha Erciyes daha herhalde. Kanşere giriş yapıyoruz. Nasıl nereye düştü için? Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Buradan sol dönüyoruz. Şimdiki çakışı kullanın. Kayseri otogarda ufak bir mola vereceğim. sürecek olan yemek ve ihtiyaç molası vereceğimiz dinlenme tesislerine girmek üzereyiz. Aracımızdan ayrılırken, değerli eşyalarınızı yanınıza almanızı ve süre bitiminde araçtaki yerlerinizde hazır bulunmanızı önemli rica ederiz. Düz ilerliyor. 4 dolu peronada ufak bir mola vereceğiz. Tabi videomuz kaldı devam edecek ama çok az bir duraklayacağız. Sesleri yerleyen zamanlarda çok daha iyi duruma gelecek. Asto turizm iki artı bir otobüsümüzle kaplamasıyla gerçekten o ayrıntılar çok güzel. Yani çok başarılı buldum bu modu yine. Tekrar hafifçe kaldırmadı. Molamızı tamamladık. Yolumuza devam edebiliriz artık. Şimdi önümüzde Kahramanmaraş Antep'e e, bu videonun son durağı olan e, Şanlıurfa kaldı. yine aynı taktiğe uygulayalım. Yoksa da geçemeyeceğiz tırlardan. hafçı yanaşıp önünü keselim. Eyvallah. Evet, takıldı otobüs gitmiyor. <gülüyor> de evet. Motor istep oto Teker kasete takıldı. Hareket edemedik ama devam ediyoruz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 ve sonra sağdan çıkın. Evet Kayseri'den çıktık. Sağ çıkışı yolunu. Malatya, Maraş İstikametine doğru gidiyoruz ama Malatya'ya gitmiyoruz. Maraş üzerinden Antep'e gidiyor bu yol. Yanda sterçe asıldım frene, öndeki arabaların durduğunu görünce. Hadi bu yol boş yürü tamam. Yürü dostum. Arkan sağlam korkma. Şu trevoklar çok güzel ya. Trafikte onlarla gitmek gerçekten güzel şöyle biraz birlikte gidelim trabegoyla Hatta yan yana giderim kadar yan yana gitme yeter. Siz yolumuza bakalım artık. Evet hava yavaştan kararmaya başladı. Muhtemelen Antep ile ufu arasında karanlıkta gideceğiz. sağda kalın ve sonra sağa dönün. sağ dönün. Maraş ayrımına döndük. Ee, arkadaşlar Maraş'ta otogar yok, o yüzden e, içine geçeceğiz ama hiç durmadan devam edeceğiz. Bundan sonraki ilk yolcularımızı indirme bindirme noktası Antep olacak. Şey, gerçekte de gidebilsek oraya. Ay, güzel bir kebap yerdik. E, şu an Maraş'a geldik ama dediğim gibi otogar olmadığı için durmayacağız direk devam edeceğiz. Sadece içinden geçmiş olacağız. Düz ilerleyin. Ah. Kırmızıda geçtik yanlışlıkla. Allah'tan araba yoktu. Günaydaki gelen yankıya bakın ne kadar güzel. düz ilerleyelim. Evet, Antep'e doğru gidiyoruz birazdan. Düz ilerleyin otobandan önceki yola çıkacağız. Yerleşim merkezleri Malatemyedini önümüzden geçiyor. Asya tur. Evet, yaklaşık 200 kilometre civarında bir yolumuz kaldı. Oh, I'm d'oro. sağda kalın ve sonra sağa dönün. sağ dönün. Evet. Otobana doğru, otoban yolu doğru çıkıyoruz. Antep Adana karayolu. Dışarıda geçelim. Arkadaş, ne yapıyorsun sen ya? Adam geldi yandan girdirek ya. Düz yolumuzda giderken. Sağ çıkışı kullanın. Evet, antep merkeze doğru. Anı yoldan tekrar ayrıldık arkadaşlar. Proatlancaya acayip güzel yankılanıyor ya. Elal olsun. Bu yeni ses efektleri gerçekten çok güzel ama işte bizim ee, bizim için bu travegolardaki venti seslerini bayağı kesti. O yüzden bizim için biraz üzücü oldu. Polise bak da dayanamadı. ilerledi. Bahsetti mezun ayısı lambada sol dönecek araba sol şeridi tamamen tıkıyor. Sağ şeritte dönecek de sağ şeridi tıkıyor. Yeşil yansa kalıyoruz trafikte. Geçemiyoruz. konuklarımız aracımız hareket halinde olup araç etrafından ayrılmamanız önemli rica olunur. Evet Gaziantep Otogar Bagajı açalım. Kız sen kalmasın. Devam ediyoruz. durak olan Urfa'ya doğru hareket ediyoruz. diyoruz. Havada kararmak Bilmiyorum. üzere. Birazdan gece moduna geçeceğiz. Yerde ufak bir mola verip ortamımızı gece moduna ayarlayacağız. Karadeniz sağda kalın ve sonra sağ dön sağ dön ve o oh, karşıda iyi trafik olmuş demin bu kadar yoktu Allahi 30 dakika sürecek olan yemek ve ihtiyaç modasının için dinlenmek istedim. Aracımızdan ayrılırken eğerli eşyalarınızı almanızı düz ilerleyebilirsiniz. Araçtaki yerlerinizde hazır bulunmanızı öner rica ediniz. Evet. Mola da e, ufak bir mola vereceğiz. Orada ortamızı gece moduna ayarlayacağım. Ve sefer vesatın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoyu durdurmadan direkt gece moduna geçeceğim. Şu opet, benzinliğinde ufak bir tuvalet malası. Çok kapılar açalım ince arkadaşlar insin. Şöyle tam gece mod olsun. Hava kararmak üzere. Evet, kaptan yerini aldı. Devam ediyoruz. Bugünümüzün son kalan kısmını gece modu olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gece moduna çekmezsem ekran kıraracak. Ee, daha çok hani Ekrandan çok fazla görüntü alamayacağız. O yüzden ortamı biraz siyahlaştırdım. Şöyle, arabanın iç aydınlatmasını yakacağım mor renk olarak ee, ma mavi özür dilerim. mavi renk olarak göreceğiz Şöyle biraz daha kararsın iç aydınlatma mavi olarak vuracak ön direk kaplamalarına şu an hani açık ama çok fazla görünmüyor biraz daha aydanlık çünkü dışarısı Urfa'ya doğru yaklaşırken biraz soğuk biraz daha hava kararmış olduğunu göreceksiniz yarın yol boş basmıyoruz en azından 90'a sabit diyelim Ama ışıklar öngörüse nasıl vuruyor? Hava kararmaya başladıca efekti kendini göstermeye başladı. oya doğru yaklaşıyoruz. Şehir merkezi sağ tarafımızda göründü. Sağ çıkışı kullanın. renklendirmeyi 4-5 tane rengi var arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Kırmızısı, beyazı, mavisi, sarısı. Eee Ben mavi renk olarak seçtim. Eee Şuradan bir sizi yola. Onlar yolcu yol yola çıkalım. Sol şeride. Koşaltlar tutuyorlar benim için sağ olsunlar. 5 kurforzabad'a doğru görüyoruz yanar olsun. Eskişehir'de şeytan olmaz, vatan bölünmez yazıyor. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. cijist Şimdiki çıkışı kullanın. Sen kontrolünüz. Sizlerle birliktelerimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce, sorumluluğunuzu kontrol etmesi, varsa bagaj eşyalarınıza göz atırmanızı önemle hatırlatırız. Esenlikler dileriz. Sola dönün. Ur-Fotokar'a giriş yapıyoruz. Sona erdi. Evet. Dört dönlü peron. Standart olarak. Yolcumuzu nok nokta alacağımız peron olacak. Şöyle park ampillerimizi yakalım sadece. Parlamasın. Arkadaşlar e, Ankara'dan çıkıp Urfa'ya kadar 700 kilometrelik olan e, yolculuğumuzu tamamlamış bulunuyoruz. E, Oyuncu Mod sitesinden e, Hakan Terzi ve ekibinin yapmış olduğu Manlyons Conch OptiWave modelimizle e, seferimizi tamamladık. E, mod için tekrar kendilerine teşekkür ediyoruz. E, modun linkini e, web sitelerinden indirebilirsiniz. Web sitesinin linki video açıklamasında mevcut. Bir sonraki videomuzda buradan tekrar devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.